Şimdiye kadar yaptıklarımızı bir tekrar edelim. E üzeri x'in Maclaurin serisi neydi? Sonsuz toplama aldığında serinin e üzeri x'e eşit olduğunu kabul etmenizi istiyorum. Bir önceki videoda ispat üzerinde kafa yorduğumu söylemiştim ve sonunda pes ettim çünkü ispatını bulamadım. Sonra araştırdım ve niye kendi kendime ispatlayamadığımı anladım. Çünkü ispatı bayağı zor ama eninde sonunda yapacağım. Tabii analiz dersinde başarılı olmak için veya yaptıklarımızın önemini kavramak için bu ispata ihtiyacınız yok. Bu sebeple başka konuları da işledikten sonra bu ispatı yapacağım. 5-6 dakika sürüyor. Neyse, konumuza geri dönelim. e üzeri x'in Maclaurin serisini tekrar ediyorduk. e üzeri x eşittir 1 artı x artı x kare bölü 2 faktöryel artı x küp bölü 3 faktöryel. Birkaç terim daha yazacağım ve neden olduğunu göreceksiniz. x üzeri 4 bölü 4 faktöryel, artı x üzeri 5 bölü 5 faktöryel, artı x üzeri 6 bölü 6 faktöryel, artı x üzeri 7 bölü 7 faktöryel, artı x üzeri 8 bölü 8 faktöryel. Ve sonsuza kadar böyle devam ediyor, değil mi? Serinin sonsuz toplamı e üzeri x'e eşit oluyor. Tamam. Kosinüs x'in McClurin serisi neydi? Terimleri ayrık yazacağım. Sebebini birazdan göreceksiniz. 1 artı x kare düzeltiyorum. 1, 1 artı x kare bölü düzeltiyorum. 1 eksi. Burası eksi. Şurayı sileyim. 1 eksi x kare bölü 2 faktöriyel, artı x üzeri 4 bölü 4 faktöriyel, eksi x üzeri 6 bölü 6 faktöriyel. Nasıl devam edeceğini biliyorsunuz. Artı 8 üzeri 8 bölü 8 faktöriyel, bir sonraki eksi olacak, öyle değil mi? Ve sonsuza kadar devam eder. Örüntüyü, şablonu biliyorsunuz. Sinüs x nedir? Sinüs x'in McClurin serisi nedir? Sinüs x eşittir x eksi x küp bölü 3 faktöriyel artı x üzeri 5 bölü 5 faktöriyel eksi x üzeri 7 bölü 7 faktöriyel ve böyle devam ediyor. Şurada x üzeri 9 olurdu ama sonsuza kadar devam ediyor öyle değil mi? Örüntüyü ve sonsuza kadar gittiğini biliyorsunuz. Şimdi burada duralım çünkü gerçekten heyecan verici bir noktaya geldik. Cosinus x ve sinüs x. Maclaurin serilerini polinom olarak yazarsak, e üzeri x'in bir parçasıymış gibi görünüyorlar, öyle değil mi? İşaretleri haricinde neredeyse aynı. Daha açık söyleyelim, cosinus x artı sinüs x fonksiyonunu alırsam ne olacak? Bu neye eşit olur? Bu fonksiyonun Maclaurin serisi nedir? Şu iki satırı toplamış oluyorum. Yani 1 artı x, eksi x kare, bölü 2 faktöryel. Eksi x küp bölü 3 faktöriyel, artı x üzeri 4 bölü 4 faktöriyel, artı x üzeri 5 bölü 5 faktöriyel, eksi x üzeri 6 bölü 6 faktöriyel, eksi x üzeri 7 bölü 7 faktöriyel, artı x üzeri 8 bölü 8 faktöriyel. Böyle devam ediyor. Bir sonraki artı olur ve sonsuza kadar böyle devam eder. E şimdi heyecanlanacağınız bir yer. Bir buna bakın, bir de e üzeri x'e. Aradaki fark nedir? Yalnızca birkaç eksi işareti. Bu fonksiyonlar şu fonksiyon arasındaki tek fark, şuradaki eksi işaretleri. İnsanlar yüzyıllardır bunu biliyorlar ama size bir şey söyleyeyim. İspat edebilseler bile insanlar neden böyle olduğunu anlamıyorlar. Trigonometrik fonksiyonlar dik üçgen kenar oranlarından ve birim çemberden elde ediliyor. Biz ise bu iki temel trigonometrik fonksiyonu toplayarak, çünkü tanjant sinüsün kosinüse oranından ibaret bir fonksiyon değil mi? Öyleyse trigonometrinin temelinde sinüs ve kosinüs var. Bu ikisinin polinom gösterimini topladığımızda, eksi işaretleri hariç e üzeri x'in polinom gösterimini elde ediyoruz. Ve e sayısı. Burada bir üst var ama şurada üst falan yok. E'nin trigonometriyle ilgisi olmadığını düşünürdük. E'yi bileşik faizden elde etmiştik. Üstel büyümeyle veya azalma ile ilgisi olduğunu göreceksiniz. Hem matematik hem de kainat düzeni açısından tamamen farklı alandaki bir sayı, öyle değil mi? Bir yanda bileşik faiz, öte yanda dik üçgende kenar oranları. Evet, bunun sizi düşündürmesi lazım ama daha da inanılmazı bunları daha birbirine eşit kılmak olurdu. Aradaki tek fark eksi işaretleri öyle değil mi? Peki bu örüntüyü sergileyen başka bir matematiksel kavram biliyor muyuz? Böyle artı artı eksi eksi artı artı eksi eksi diye giden böyle dörtlü bir döngüsü olması lazım. Hemen heyecanla imajiner birim i diye düşünebilirsiniz. i'nin kuvvetleri nedir? Kısaca bir hatırlayalım. Eğer bu size tanıdık gelmiyorsa, İmajiner Sayılar videosunu tekrar bir seyredin. i'nin kuvvetleri nedir? i üzeri 0 eşittir 1. i üzeri 1 eşittir i. i kare eşittir eksi 1. i küp eşittir eksi 1 çarpı i. Yani eksi i. i üzeri 4, i çarpı eksi 1 i'ler eksi 1 olur ve şurada da eksi 1 olduğu için sonuç 1 olur. Ve örüntü devam eder. i üzeri 5 eşittir i'yi, i üzeri 6 eşittir eksi 1. Bunu daha önce öğrenmiştik, şimdi sadece tekrar ediyoruz. i üzeri 7 eksi i, i üzeri 8 tekrar 1. İşte inanılmaz bir şey. Döngüdeki son ikilinin negatif olması i'nin bir özelliği, öyle değil mi? Burada bir negatif sayı var. Negatif sayı olmasa da negatif imajiner bir sayı yani işaretler benziyor. Öyle değil mi? Sonra iki pozitif ve iki negatif var. Ve başka ilginç bir şey daha gözümüze çarpıyor. İmajiner terimler sinüs x'in terimleriyle örtüşüyor. Artı i şu terimle, eksi i de bu terimle örtüşüyor. i bu terime, eksi i şu terime denk geliyor. Bence süper bir örüntü yakaladık.